İlk cam kaplar, bir merkezden oluşturuluyordu. Bu tip kaplar, sağlam bir merkez çekirdeğin etrafına erimiş cam eklenerek yapılır. Çekirdeği hazırlamak için, gübre, kil, kum ve su karıştırılır, ekmek hamuru kadar sert olana kadar yoğrulur. Bu hamur, yapılacak nesnenin içiyle aynı şekle getirilir ve metal bir sapın ucuna yapıştırılır. Kuruduktan sonra keserek ve törpüleyerek son şekli verilir. Cam parçaları potalı fırında eritilir, çekirdek erimiş camla kaplanır. Metal sap çevrilerek camın çekirdeğin yüzeyine eşit şekilde yayılması sağlanır. Süslemek için farklı renklerde cam şeritler dökülür. Cam tekrar ısıtıldıktan sonra, Şeritler sivri uçlu bir araçla çizilir ya da taranır. Karga burunla ağız ve boyun kısmı yapılır. Kabın iki tarafına ufak bir parça cam dökülerek askılık oluşturulur. Daha sonra karga burunla şekillendirilir. Cam işçiliği bittikten sonra metal sap keskin bir darbeyle çıkarılır. Kap yavaş yavaş soğutulduktan sonra çekirdek kazınarak çıkarılır ve kap boşluğu ortaya çıkar.